Bir günde iki video yapmayı sevmiyorum. Yüzüm eskimesin, benden bıkmayın istiyorum. Ama yarın enflasyon verisi geliyor ve enflasyon verisi Amerikan borsaları açılmadan önce yayınlanacak. Bu nedenle aranızda Amerikan borsalarına yatırımcı olan varsa önlemlerini bugünden almalı ve pozisyonlarını bugün değiştirmeliler eğer değiştirmeleri gerekiyorsa. Enflasyona ilgili beklenti %5.2 daha ver. Şu videomda anlatmıştım. Ben de o beklenti büyük oranda inanıyorum. Ama inanıyorum demek bir şeyler ters gitmeyecek anlamına gelmeyebilir. Bir kere şöyle bir riskimiz var. Yine o videomda bahsetmiştim. Çekirdek enflasyonun, normal enflasyonun üstünde gelme ihtimali var. Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş normal enflasyona yansıyor. Mart ayına kadar olan düşüş diyelim. Oysa çekirdek enflasyona yansımıyor. O yüzden bu ay ilk kez çekirdek enflasyon... Normal enflasyonun üstünde gelecek ve çekirdek enflasyon normal enflasyonun üstünde geldiğinde geçmişte borsalarda düşüşler yaşanmış. Yani bir kere böyle bir riskimiz var bir şekilde. Bunu bir cebe koyalım. İkinci risk de şu, enflasyon %5.2'nin üstünde elbette gelebilir. Çünkü altı üstü tahmin yürütüyoruz. 53 tane ekonomist oturmuşlar, tahminler yönetmişler ve onların içerisinde enflasyon daha yüksek olacağını söyleyenler de var. Bu rakam yani 5.2 bir ortalama. Bunu hakkınızı tutmakta fayda var. Bu yanılgı biz nereye götürür? Pek iyi yere götürmez. Tabii 5.2 yerine 5.3 gelirse kıyamet kopmaz ama daha yukarılarda bir enflasyon gelirse bu pek de hayrımıza değil. İşte bu riskleri düşündüğümüzde tedbirli olmakta fayda var. Birinci tedbir ne olabilir? Tamamen nakitte girelim yarına. Bu bir ihtimal. Çünkü eğer veri çok iyi gelirse, e tekrar borsa açıldıktan sonra giriş yapabiliriz piyasalara ve veri çok iyi gelirse bu bir günlük bir artış olmayacaktır, birkaç gün sürecektir. Saat üç buçukta veri açıklanıyor, dört buçukta borsalar açılıyor, o bir saatte bir yüzde on yukarıya gidebilir, evet bunu kaçırmış oluruz ama daha sonra gireriz ve önümüzde en azından FED toplantısına kadar bir rally yaşanacaksa süper düşük bir enflasyon sayesinde bundan istifade edebiliriz, akşamlar rahat uyuruz. Birinci strateji bu. Bunun olumsuz yönüne olabilir. Eğer süper düşük bir enflasyon gelir de borsalarda açılmadan erken pazarda yüzde 20 yukarıya giderse epey bir fırsatı kaçırmış oluruz. Ama sanki bu risk alınabilir. Yani evet yukarıya doğru yükselişleri kaçırmak da insanı üzüyor ama aşağı doğru gidişlerden çok daha iyi olduğu belli. Bu birinci strateji. İkinci strateji benim 50-50 strateji istediğim strateji. Yani %50 nakit %50 pozisyonda girerim. Böylece borsalar düşse de kalksa da yapabileceklerim olur. Eğer borsalar yükseliyorsa ne güzel elimde hisseler var. Nakitimle o yükselişe bir yerden sonra katılabilirim. Hayır borsalar düşüyorsa da eh bir miktar zarar ederim. Ama orada stop losslarım çalışır o zararım erken durur. Eldeki nakit de vardı ya onda da diplerden bir yerlerden biraz daha kağıt toplayabilirim. Bu da ikinci bir strateji. Gayet de makul bir stratejidir. Ve riskini iyi yönetmek isteyen insanlara gayet de tavsiye edilir. Tabi bunun getirisi biraz az her şekilde bakmak lazım. Ama bu işler böyle ne kadar risk o kadar getiri. Üçüncü bir strateji, pozisyonlarımı longta full tutarım ama gidip kendime hedge ederim. Ne demek hedge etmek? Nasdağ'ın veya S&P'nin düşeceğine oynayan put opsiyonları alabilirim. ETF'ler satın alabilirim. Mesela SQQQ gibi, yani Nasdağ'ın düşeceğine oynayan bir ETF. Böylece yükseliş cebime kalır, düşüş olursa da bir bölümünü ne zaman telafi ederim. Uzun vadeli yatırımcıların tercih ettiği strateji genelde bu oluyor. Ben de onlardan bir tanesi, ben de yapacağım bu. Yani pozisyonlarımı kapatmayacağım. Ama gelebilecek kötü bir haberdeki zararı biraz minimalize etmek için de gideceğim bir put opsiyonu alacağım. Eğer işler iyi giderse pozisyonlarım değeri artacak. O hedge ettiğim put opsiyonu sıfırlanacak veya değeri kaybolacak. Ama o kaldıraçlı bir işlem olduğu için diyelim ki 5000 dolarlık bir put opsiyonu aldım. 5000 doların belki orada sıfırlanacak ama buradaki eldeki hisselerin yükselmesi sayesinde onu telafi edeceğim. Akşam da rahat uyuyacağım. Bir üçüncü strateji de bu. Tekrar özetleyelim. Yüzü yüz nakit girebiliriz. Bu durumda eğer borsa yükselirse biraz üzülürüz ama telafi ederiz, bunu bir yerden yakalarız. 50 elle riskimiz düşük olur ama getirimiz de az olur. Veyahut da eğer ben uzun vadeli yatırımcıyım, hisse seni satmaktan nefret ediyorum, uzun vadede çok inandığım şirketlere yatırım yaptım ben diyorsak pozisyonlarımızı long tutarız ama onu hedge etmek için ya... Bir borsanın düşeceğine oynayan ETF ya da put opsiyonu alabiliriz. Üç tane alternatifimiz. Tabi bunların ara bir takım çözümleri de olabilir. Herkes kendi portföyüne kendisi karar verebilir. Atıyorum yüzde beşi hissede tut, yüzde yirmi beşi nakide tut vesaire. Bir sürü başka opsiyon olabilir ama ben en çok bu üçünün işe yaradığını düşünüyorum. Benim tercihim üçüncü olacak bu akşam itibariyle de. Enflasyon verisinin olumlu geleceğini düşünüyorum. Borsalar yukarı gidecek diye düşünüyorum. Ama tedbiri de elden bırakmıyorum çünkü Yanılmamak Allah'a mahsus. Hiçbirimiz geleceği okuyamıyoruz. Borsalarda her zaman size de tavsiyem bu. Kim ne derse desin, önlemlerinizi alın. Öncelik para kaybetmemekte. Para kaybetmiyorsanız bir gün çok para kazanırsınız. Aşırı risklere girdiğim zaman geçmişte kazandığım da oldu ama genellikle kaybettiklerim kazandıklarımı götürdü. Artık daha ölçülü gitmeye çalışıyorum ben de. Çok olumluyum Naz geleceği konusunda. Ama bu tedbiri elden bırakacağım anlamına gelmiyor. Size de önerim, her zaman stop losslarınız mutlaka olsun, her zaman hedgeriniz olsun, her zaman bir miktar nakit kenarda olsun. Ters gidebilecek çok şey var. tedbir olmakta fayda var. Umarım bu içerik size için yararlı olmuştur. Unutmayın, asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece bu karmaşık zor günlerde tekniklerle, taktiklerle, verilerle, bilgilerle sizi donatmaya çalışıyorum. Biraz da üzerine kendi görüşümü boca ediyorum. Kendi görüşümle yanılmam her zaman mümkün. Ama bilgiler, veriler, taktikler her zaman baki. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.